Rüyada peygamber evi görmek, kişinin sevdiklerinden ayrı kalacağına, yaşadığı yerden dışlanacağına, güvenmemesinde fayda olduğuna, dilin bütün ve varlıklı bir erkekle yakın zamanda evrenin mutlu yova kuracağına, eğer bayansa, eğer erkekse de bunun tersi, çevresindeki birçok insana yardımcı olacağına, çok hayırlı işlere imza atacağına işaret eder, arkasından dua edecek kimsenin çok olacağına ve ahiret hayatına hazırlık yapmaya,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 Rüyada Peygamber Efendimizin kabrini görmek onun yolundan gitmeye işaret eder. Rüya sahibi Peygamber'in inandığı her şeyi takip edecek ve onu gibi yaşamayı seçecektir diye tabir edilir.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 Rüyada Peygamber Efendimizin sakalı şerifini görmek, içine kapanık olduğuna, hayatı düzeninde belirli bir değişiklik olacağına, uzun zamandır beklediği haberin geleceğine ve sıkıntıların son bulacağına, bazı sırdan açığa çıkacağına, ticaretin açılmasına delalet eder. Elde edecek mutluluğa ve başarıya, bunu elaveten helal kazan sağlamaya, bazen sıkıntıya, vatanına milletine sadık ve bağlı olmaya.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 İşaret eder. Rüyada kuru ekmek yediyseniz elinizdeki parayı ağız tadıyla yiyeceğinize, kimseye minnet etmeden, ele açmadan, muhtaç olmadan yaşayacağınıza, paranız olmasa bile huzur içinde yaşayacağınıza, günün zenginliğine işaret eder. Rüyada ekmek kırıntıları gördüyseniz emek verdiğiniz, alın teri döktüğünüz projelerin karşılığında para elde edeceğinize,